Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için çok güzel bir ürün inceleyeceğiz gerçekten. Hem fiyat olarak hem performans olarak gayet hoşumuza giden bir soundbar ile karşınızdayız. Bugünkü modelimizin tam ismi Mikado MD-SBT26 arkadaşlar. Son dönemde biliyorsunuz böyle televizyonların önünde özellikle bu soundbarları görmeye alıştık. Fakat bu Soundbar'ların fiyatlarına baktığımızda böyle 4 haneli, 5 haneli rakamlara varan etiketler görüyoruz. Bu da hani genel olarak böyle ortalamanın üzerinde hayat sürenleri hitap ediyor. Fakat bugün sizlere tanıtacağımız bu Soundbar öğrenci ellerine bile girebilecek fiyat etiketine sahip. Bunu videomuzun ilerleyen kısımlarında zaten söyleyeceğiz. Dilerseniz öncelikli olarak Soundbar'ımızın özelliklerinden bahsedelim. Burada arkadaşlar hem kablo ile hem de kablosuz olarak yani bluetooth olarak çalışabilen bir ses barından bahsediyoruz. Bu ses barının içerisinde 1800 mAh'lık bir batarya bulunuyor. Dolayısıyla bunu arka tarafında yer alan DC 5V USB mikro girişinden şarj edebiliyorsunuz. Dilerseniz şarj kablosunu ne yapıyorsunuz? Fişe takılı bırakarak anlık olarak da en yüksek sesi, pilini harcamadan kullanabiliyorsunuz. Bunu televizyonunuza... Telefonunuza, herhangi bir cihaza yani bilgisayar olur bu ne bileyim iPod olur bu tarz herhangi bir cihaza bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Neden? Çünkü hem arka yüzde bir AUX girişi bulunuyor hem de cihazda Bluetooth mevcut. Dilerseniz televizyondan AUX girişiyle ses verebilirsiniz. Dilerseniz telefonunuzdan Bluetooth ile bağlanarak istediğiniz müzikleri çalabilirsiniz. Şimdi burada önemli olan tabii ne bu cihazın bizlere verdiği ses kalitesi. Onu da hemen belirteyim sizlere. Mikado bu cihazında 2 adet 3 wattlık hoparlöre yer vermiş. Dolayısıyla bu aman aman böyle gümbür gümbür bir ses vermiyor size. Fakat günün sonunda baktığımız zaman tatmin edici seviyelere ulaştığını söyleyebiliriz. Biz bu taşınabilir TV'ye hoparlörle bir böyle ses sesi de yaptık. Dilerseniz şimdi bu ses sesiyle sizleri baş başa bırakalım. Evet gördüğünüz gibi ses testinin gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle fiyat ve tasarımı ortada bir cihazın böyle bir ses vermesi gerçekten bizi sevindirdi. Neden? Çünkü hani 200 liralık bir fiyatı var bunun arkadaşlar. Yani ortalama olarak internette 200 liraya bulabiliyorsunuz. 200 liraya bu kadar özellikli bir cihaz aldığınız zaman beklentiniz daha düşüyor. Yani diyorsun ki ya 200 lira verdim bunda bluetooth var işte yan taraflarda RGB var. Televizyona bağlanabiliyor içerisinde radyo mevcut. İster prizle çalıştırabiliyorum, ister priz olmadan batarya üzerinden çalıştırabiliyorum. Dolayısıyla 200 liraya verdiğim bu kadar özelliği olan bir cihazın sesi çok iyi çıkmaz diyorsunuz. Fakat Mikado gerçekten bu konuda güzel bir iş çıkarmış ve sesi de gayet evreşli diyebilirim. Şimdi gelelim cihazımızın kullanımına. Aslında kullanım çok basit arkadaşlar. Hemen şurada gördüğünüz gibi bir tane yuvarlak bir modül, bir tuş, bir panel, bir switch bulunuyor. Bu sivici şöyle çevirdiğiniz zaman aslında cihazı açmış oluyorsunuz. Cihaz açıldıktan sonra ister bluetooth ile ister cihazın arkasında yer alan burada gördüğünüz gibi USB girişi var, micro SD kart girişi var ve AUX girişi var. Bu girişlerden istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Burada ayrıyetten gördüğünüz gibi tuşlar da mevcut. Bu tuşlarda da arkadaşlar şarkıyı ileri geri vesaire sarabiliyorsunuz. Bu hoparlörü bilgisayarınızda kullanmanız da mümkün. Biliyorsunuz bilgisayarı da zaten normal bir bile bağlamak çok basit. Nedir? Burada yapmanız gereken şey arkadaşlar iki ucu AUX olan bir giriş alacaksınız. Daha sonra girişin bir tanesini bu hoparlöre bir tanesi de bilgisayara bağlayacaksınız. Ben AUX'a bağlamak istemiyorum. Bluetooth'la bağlasam olur mu derseniz. Evet olur. Bilgisayarınızda eğer Bluetooth modülü varsa arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bluetooth modülünü bu Soundbar'a bağlıyorsunuz ve basit bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Genel itibariyle baktığımızda işlevsel bir üründen bahsediyoruz. Yani günümüzde özellikle bu fiyat seviyesine yani 200 lirası seviyesine bu kadar işlevsel bir ürün bulmak gerçekten çok da kolay değil. Şu da bir artı. Görünüşü gayet şık. Yani siz bu cihazı televizyonun önüne şöyle koyduğunuz zaman 200 liralık bir soundbar gibi durmuyor arkadaşlar. Hani böyle biraz daha 4 haneli rakamlara ulaşan bir soundbar gibi duruyor. Ayrıca yan taraflarında bulunan RGB bantların da hayli Hoş göründüğünü söyleyebilirim. Örneğin ben bunu uzun süre monitörümde kullandım. Monitörümde derken bilgisayarımda kullandım. Ne yapıyordum? Şöyle monitörümün altına yerleştiriyordum. Zaten monitörün seviyesi şuralardan başlıyordu. Şu seviyeden başladığı için monitörün üzeri alt tarafında gayet güzel bir şekilde duruyordu. Eğer siz de evinizde masaüstü bir bilgisayar kullanıyorsanız bu hoparlörün masaüstü bilgisayarlarda özellikle monitör altına tam uyduğunu belirtebilirim sizlere. Klasik hoparlörlere göre çok daha hoş görünüme sahip. Ve özellik olarak da onlardan hayli üstün. Dolayısıyla böyle vasat hoparlörlere 100-150 lira verene kadar 200 lirayı verip Mikado'ya almanız sizin için çok daha avantajlı olacaktır. Her şeyi geçtim arkadaşlar. Bu hoparlörü yanınızda da taşıyabiliyorsunuz. Örneğin atıyorum bir sahile gittiniz ne bileyim pikniğe gittiniz vesaire. Ne yapıyorsunuz? Çıkarıyorsunuz bunu. Şöyle masanın üzerine koyuyorsunuz. Bluetooth'tan bağlanarak telefonunuzda istediğiniz şarkıyı dinleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi 1800 miliamperlik bir batarya var içerisinde ve hali uzun süre müzik dinleyebiliyorsunuz. Örneğin ben bir 4 saat vesaire çaldım. 4 saat sonunda hala şarjı vardı. Yani bir pikniğe vesaire gittiğinizde eğer bataryası tam doluysa size o gün eşlik edebilecek bir kapasiteye sahip diyebiliriz. Eğer bu hoparlör hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru varsa arkadaşlar bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi benim önerdiğim bir ürün çünkü hani 200 lira fiyat seviyesini artık günümüzde alabileceğimiz çok bir şey kalmadı. Hele ki elektronik cihaz tarafında baktığımız zaman çok sınırlı sayıda alet var. Dolayısıyla ben açıkçası bu Mikado MD-SBT26 ilk gördüğümde hani şu kutuyu gördüğümde hani 200 liralık bir ürün olduğunu tahmin etmedim. Yani en azından 500-600 lira gibi bir fiyat vardı kafamda. Fakat 200 lira olduğunu görünce baya bir şaşırdım arkadaşlar. O yüzden Böyle bir video çekip hani sizlere de göstermek istedik önümüzdeki günlerde bunu belki bir çekilişte sizden birine verebiliriz. O yüzden YouTube kanalımızı ve diğer Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın diyorum sizlere önümüzdeki günlerde farklı içeriklerde beraber olmak üzere hoşçakalın.